Bir slogan söyleyebilir misiniz? Ürünle ilgili. Bariz iki kelime bir şey. Ürünü kullandık. Zavalanak gelişti. 14 günü dağıttınız. Bugün 28 evet. Mayıs. Evet. E, 14 günde. Bu sonuca geldi. Tabii. Bu kadar hızlı bir büyüme bekliyor muydunuz? Görmüş müydünüz? Hayır. Bu kadar hızlı büyümedi daha önce Aha. hiç. Şöyle gösterelim. Kalite. Kalın. Gövde Hı -hı. kalın ama yumuşak. Yumuşak. Tam i̇stenilen, gibi. İstenilen bir özellik. Aynen öyle. Dalgalanma yok. Bir de burada mesela bazı yerlerin... Bozuk olduğunu söylüyordunuz. Evet yerler vardı. Büyümüyordu. Büyümüyordu. O sorunu da açtık. O sorunu da açtık şu an. Peki, Her e yer eşit. Bu soğuk. Şu an hala soğuk ee, yani. Dün gece eksi biri gördüğünü söylüyorsunuz. Evet. Daha öncesinde de çok deli bir sıcak. Tabii. Yani Mayıs ayının tarihi bir sıcak rekoru Aynen. kırılan bir yer. Evet. Mayıs ayının soğuk rekoru kırılan bir yer. Aynen öyle. <gülüyor> Her iki kutbu da şu an burada yaşamış olduk. Aynen. Ve ona rağmen yonca gelişimine devam ediyor. Tabii. Bitki strese girmiyor. 28 Mayıs 2020 Antalya Elmalıdayız. Ee, yanımızda Rekor Gübre Yaprak Gübresi müşterimiz Mustafa Kaynak. Evet. Ee, Elmalıda Tonkul Tonkullar köyündeyiz. Tavullar. Tavullar. Pardon Tavullar köyündeyiz. Ee, Yoncanızda yaprak gübremizi kullandınız. Kullandık. Burada 21 e, Mayıs'ta bir çekim yapmıştık. Müşterilerimiz evet. biliyor. Evet. Neler oldu? Ne zaman biçtik? Bu yonca kaç yaşında? Öncelikle onu söyleyelim. Bu yoncamız 3 yaşında. 3 yaşında. Cinsi evet. nedir? Prosementi. Prosementi. Pro sementi. Burayı evet. ne zaman biçtik? 9 Mayıs'ta biçtik burayı. Bu ikinci biçim olacak. Evet. Birinciyi biçtik. Evet. Bu ikinci evet. geliyor. 9, 9 Mayıs. Mayıs'ta biçtik. 14 Mayıs'ta uygulamamızı yaptık. Uygulama yaptık. Ee, durum budur. Peki neler gözlemledik? Burada ne oldu? Şöyle bir gösterelim. Burası 20 dekar. Bir yonca tarlası. Evet. Ve iklimden bahsedelim. Yani bu Elmalı tamam Antalya'nın bir ilçesi ama soğuk bir yer Yayla. Evet burası Yayla. Dün gece eksi gördük burada. Dün gece yani 27 Mayıs'ta eksi 1 oldu. Evet. Meteorolojiden e, üreticiler bakabilir tabii, tarihede. Tabii tabii. Açık alan cepselerini don vurdu hatta. Don vurdu. Ağaçlarda bir kısmi hasar var. Tabii. Hasar meyvelerinde. Var. Yani bizim yoncamızda bir sıkıntı yaşamadık. Peki ki, yoncanın gelişimi kalitesi konusunda neler söyleyebilirsiniz canlılığı konusunda? Daha önce bir sürü ürün kullandık burada Hı -hı. ama bu kadar etkiye ilk defa şahit oluyoruz. Şimdi 14 gün dağıttınız bugün 28. Evet Mayıs. Evet ee, 14 günde bu sonuca geldi. Tabii. Bu kadar hızlı bir büyüme bekliyor muydunuz? Görmüş evet. müydünüz? Hayır bu kadar hızlı büyümedi daha önce Hı -hı. hiç. Şöyle gösterelim üreticimler gelsin şöyle bir şey yapalım çekelim şunları da. Evet bu şekilde şöyle bir iki. Aşağı 3 karış, 65 santim civarlarında evet. ki yani. bu yoncanın da şu an herhangi bir çiçeklenmesi yok. Tabi. Daha, büyüyecek. Daha yani büyüyecek. En az bir 80, 85, 90'a kadar gelebilir. Evet. Şimdi yaprak genişliği, yaprak, yaprak... genişliği, renk tonu gördüğünüz gibi Hı -hı. muhteşem. Boru olarak, doluluk olarak nasıl kalite olarak ne görüyorsunuz? E, kalite e, kalın, gövde Hı -hı. kalın ama yumuşak. Yumuşak. Tam istenilen istenilen bir, gibi. Istenilen bir özellik. Aynen öyle. Ee, şu an görülen sonuç bu. Yani standart eşit bir boy. Dalgalanma yok. Bir de burada mesela bazı yerlerin bozuk olduğunu söylüyordunuz. Evet kumsal yerler vardı. Büyümüyordu. Büyümüyordu. O sorunu da açtık. O sorunu da açtık şu an. Peki, Her yer eşit. Her yer eşit standart. Evet. Ee, şu an iklim ciddi anlamda soğuk. Şu an hala soğuk Evet. Yani. Dün gece eksi biri gördüğünü söylüyorsunuz. Evet. Daha öncesinde de çok deli bir sıcak. Tabii. Yani Mayıs ayının tarihi bir sıcak rekoru. Kırılan Aynen. bir yer. Evet. Mayıs ayının soğuk rekoru kırılan bir yer aynen öyle <gülüyor> her iki kutbu da şu an burada yaşamış olduk aynen. ve ona rağmen yonca gelişimine devam ediyor Tabii, bitki strese girmiyor <gülüyor> burada strese yani. girmedi girmedi ee, bu yoncamız tahmini kaç gün sonra biçilecek tahmini bir 10 gün, gün tahmin ediyorum evet. iklim soğuk olmasına rağmen devam ediyor evet peki e, verim anlamında ne bekliyorsun burada mesela ne kadar bir verim olmuştur size göre Biçince evet. tekrar görüşeceğiz ama. ikiye katlamış gibi tahmin ediyorum şu ana kadar. Buranın ne kadarı mesela alçak kalıyordu? Kaç santimde kalıyordu yönünce? Kaç santimde kalıyor? Hemen hemen bu boya geliyordu bitiyorduk biz bunu. Ama şu an bir çiçeklenme yok. Devam ediyor büyümeye. Yani bu boyda çiçeklenmiş oluyordu. Evet bu boyda çiçeklenmiş Biçime oluyordu. Biçime geliyordu, bitmeniz gerekiyordu. Evet. Kalite olarak pekine görüyorsunuz? E, kalite olarak renk biraz daha açık oluyordu. Hı -hı. Gördüğünüz gibi yapraklar geniş, geniş açılı. Hı -hı. E, yumuşak, gövde kısmı yumuşak geliyor. Boy hala bak görüyorsunuz. Boyla şey devam ediyor. Sizin e, artı seralarınız da var. Evet. Domates seranız var. Evet. Ee, başka yonca yerleriniz evet. var. Burada ben denediniz. Ben bu yoncada denedim. Pancar güzel üretiminiz sonucu, var. Evet. Güzel sonucu aldım. Hemen serada da denedim. Serada, serada da, ne gördünüz mesela? E, serada, gariz gördüğünüz şeyleri. Serada söyleyeyim. tutturucu özelliğini gördüm. Tutum özelliği. Bu tüm evet. meyveler için geçerli zaten. Çatallama yaptırıyor. Önemli bir özellik. Çatallama yapması, tutum. Evet. Renkte de aynı bu rengi yakalıyoruz. Arı Arı çalışması nasıl? Arı çok güzel çalışıyor. Bu sera için. Serada yapılan sera. domates üretimi için. Evet. Aynı zamanda pancara da kullanmayı pancarda düşünüyorsunuz. Pancarda kullanmadım ama şimdi kullanacağım. Kullanacaksınız. Aynen öyle. Peki tavsiye eder misiniz? Gönül rahatlığıyla. Tabii. Herkese yonca tavsiye Yonca üreticilerine. Herkese. Şimdi serada, pancarda, yoncada ve bahçede herkesi kullanmasını tavsiye ediyorum. Şimdi... Gerçekten çalışan bir ürün. Türkiye'de farklı yerlerdeki üreticilerimiz bazen şunu sorabiliyorlar. Attık su istiyor mu? Bitkide bir stres yapıyor mu? Gibi sorular oluyor. Ben onların adına size sorayım. Bir su isteği oluyor mu? Bitkide. Su, su isteği olma? Olmadı. Evet. İkinci bir sordukları bazen diyorlar ki sıcak memlekette daha hızlı bir Burası soğuk bir burası yer. sıcak değil. Antalya ama ilçesi Elmalı, Yayla burası. Yayla. Soğuk. Yani bir gece -1 İç Anadolu burada. şartlarının hakim olduğu bir bölge burası. Evet. Hatta bugün de hava kapalı zaten. Burada Toros Dağları vesaire her taraftan kar yağan bölgeler de var. Kışın kar yağıyor burada. Biz teşekkür ederiz. Bize Güzel tarlanızı ederim. gezdirdiniz. Güzel. Görüşlerinizi paylaştınız. Buradan bütün Türkiye'deki hayvan yemi üretici üretimi yapanlar, evet. yonca üretimi, mısır üretimi yapanlar. Herkese tavsiye ediyoruz. Bütün Türkiye'ye buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar var baba. mı ekleyeceğiniz bir şey sizin? Yonca da kullandım ben. Herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum. Etkisini gördük. Devam edeceğiz kullanmaya inşallah. Bir şey söyleyebilir misiniz? Bir slogan söyleyebilir misiniz? Ürünle ilgili. Bariz iki kelime bir şey. Ürünü kullandık. Zavalanak gelişti. Zavalanak gelişti.